Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugünkü videomuzda bir challenge yapıyoruz daha önceden denemiştik ne ararsanız var kutularımız hazır kartlarımız hazır hediyemiz hazır ve limonumuz hazır en önemlisi gözlüğümüz hazır evet arkadaşlar ee, daha önce yapmıştım o videoyu da kanalımda bulabilirsiniz ee, limon yeme challenge ee, bir daha yapıyorum limon yeme challenge'i bir dakika daha büyük şeyler olabilir ama acı biber yeme falan onları da yapabiliriz yorumlarda belirtmeniz gerek e arkadaşlar bugünkü videomuzda bunları açmayacağım sadece arkadaşlar e, bunlarla ilgili size e, şey diyeceğim e arkadaşlar iki hafta sonra bunların çekilişi vereceğim arkadaşlar yani çekiliş yapacağım e, yorumlarda dördüncü seri Brawl Stars yazmanız yeterli arkadaşlar katılmak için ee, ama iki hafta boyunca attığım tüm videolara yazmanız gerek ee, bunun sonunda da arkadaşlar üç kişiye çıkacak arkadaşlar çekiliş hepsine on beşer tane e, Brawl Stars dördüncü serimizden hediye olarak veriyoruz kargo sen her şeyi bizden e, hemen devam edelim arkadaşlar evet haa dur challenge yapmadık ee son anda aklıma geldi şimdi ülke olarak türkiye sonra takım olarak milan ee, sonra isim olarak hakan çağlan <gülüyor> evet tutturdu tutturmuş muyum Aa, kesinlikle tutmadı ben biliyorum max cruz arkadaşlar ne yazık ki yiyeceğiz. Alison Becker. Burak Yılmaz. Var ya arkadaşlar. Vaa Burak Yılmaz Türk. Türkiye demiş miyim ki. Tamam bu seferlik yırtık Arkadaşlar burada bayrak yok ya. Ondan. Şimdi anlaşıldı. Allah Fenerbahçe diyecektim de. Şimdi o kadar şey dedim. Evet arkadaşlar. Bu seferlik yırttık. Bakalım bir dahakine yırtacağız mı? Evet, bundan açıyorum arkadaşlar bu sefer ikinci kartımız Haydi bismillah Umarım yemeyiz Hmm dur bu taraftan Eee Fenerbahçe diyeyim Ülke olarak hmm, Portekiz Ronaldo Berk'i çıkar Takım olarak da Eee dur Türkiye takımı de takımı dedim e ne kaldı ee, oyuncu olarak da Messi Sonolar O ay ay ay Oo, Messi sayılır bana ne hocam? <gülüyor> sayılır Messi. Messi, hacı Messi tek farkı o arkadaşlar. Tek sakal eklemişler ve saçını beyazlatmışlar. Allah bundan da yırtık. Bu gidişte yapacağız gibi gözüküyor nazikçe davranalım çıksın arkadaşlar ee, ülke türkiye takım bu sefer bence olsun Barcelona ee, isimde ne olsun şey altay altay çıkıyor çünkü bunlardan bence açtıklarımızda çıkmıştı bu sefer öyle olmayacak şeyler söyledim ki arkadaşlar yani. Türkiye, Türk, dur. Türk yok. Müslüman var, Türk yok. Bir böyle işe. Demesem olmaz mı abi? Olur mu ya? Euzubillahimineşşeydaniracım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıksam olur mu? Sıkamıyor lan. Hımm çekirdeğin sen niye geliyorsun? Ee. ay, Ayy Hıh Iıh Bir daha böyle bir tane yapacağım Ya hayır Ağzım uyuştu Özübillahimineşşedanuracım Bismillahirrahmanirrahim Müslüman eklemek var mı? <gülüyor> Neyse Takım, Beşiktaş. İkidir Beşiktaş çıkıyor. Onu fark ettim. Takım Beşiktaş. İsim, isim isim Muhammed Salah olsun. Ülkede, ülkede, ülkede, Arjantin olsun. Valla ülkeden tutturmam, yani belki yüzde bir yani arkadaşlar. %1'in 1'i de tuttu yemin ediyorum İşte bu Van Dyke Arkadaşlar aynı takımdan çıktı sayılır sayılır olsun Zaten yaptıkla ve Hakan Çalhanoğlu çıktı İlk söylediğimizde çıktı Arkadaşlar bu da daha önce izleyenler bilir ne oğlu Uy çok tatlı <gülüyor> Limon yemekten bu seferde kurtulduk arkadaşlar Son dört kartımız bakalım bu, bu dört kartta hangilerinde yiyeceğiz. Umarım hiçbirinde yemeyiz ama. Diğerinde arkadaşlar bir öncekinde arkadaşlar vallaha takır takır yedi yedi mi? <gülüyor> e, şimdi. Şimdi mesleğim Yani bu zafer Ülke İtalya olsun. Sonra i, isim. ismi ism video olsun vida en çıkmayacak şeyi söyledim ama yok hmm, saymam Ha arkadaşlar meslemiştim o, o şimdi aklıma geldi yoksa gidiyordu Ha, önce açmıyoruz dur bu sefer Arjantin diyorum. Sonra takım olarak arkadaşlar takım takım. Bu sefer yabancı takım diyelim. Barcelona. Ee, dur, ne dedik? Brezilya, Arjantin. Ee, Barcelona. Bir de isim kaldı. İsim de Türkiye'den kim olsun? Bir de Altay diyorum ve Senin hatta çıkartacağım Altay. Kesin Altay çıkmadı. Ya ilk çıktı. Keşke Türkiye deseydim. Ama ne yazık. Bir daha gidiyor. Hmm. Çok kaç bu sefer. Ayyvayyvay. Bak yine uyuştu ağzım yandı. Neyse arkadaşlar kaç tane yedik? Bir, iki ya da üç şu an arkadaşlar. Dur. Neyi söyleyeyim? Ülke e, Amerika çok az olur. Çünkü Amerika'dan bir tane var. Ülke İspanya olsun. E, takım Türkiye'den olsun. Fenerbahçe olsun belki tutar. E, ne dedik? Ülke dedik. Takım dedik. Ve insan olarak da e, Burak Yılmaz olsun Valla <gülüyor> dediklikle mesela Ah be e, Ama şey Bak Türkiye'nin rengindeki beşiktaşı beş rengindeki şey Arkadaşlar sanırım üçüncü sıkışım Umarım bu zaferde çok kaçırmam hı hı, ilgini uymuştum evzubillahimineşadan siz gördünüz de ben görmedim eee, ki arkadaşlar, ülke söylüyorum İspanya bir dakika az önceki de boşuna yedim şimdi zank etti bu İspanya'dan takım doğru aa öyle yapmadık daha öncekinden öyle yapmıştık ee, İspanya bir daha İspanya diyorum sonra İspanya'nın takımı söyleyic yok İspanyadan söylemeyen Almanya'dan söyleyelim Bayern Münih mi Bayern Münih. son olarak da Türkiye'den isim söyleyelim ee, Altay <gülüyor> Ah be. Ah. Ay. Olmayacak şey oldu. Son anda kaybettik. Ulan Emir Atkava. Şimdi yapmayacaktım bunu. Fenerbahçe'de oynasam ne olurdu? İyi en eksisi en eksiydi. Evet arkadaşlar bu serinin devamı için kanalıma abone olmayı, like atmak ve görüşmek üzere kalın bay bay çekiciye katılmak için e, dördüncü seri burası tarz yazmanız yeterli bay bay